Burada sizin talepleriniz için buradayız. Yani herhangi bir talebi var, herhangi bir isteği var, herhangi bir şifa, bir dönüşüm şeyi var. Kendin için bir şey yapmak istiyorsan yapacaksın, o kadar. Yani bak, yani Ünal için, başka birisi için değil. Kendin için ne istiyorsun? Biraz sonra, yani. Her zaman, her, her konuda Arzu için ne yapabilirim diye Arzu bakacak. Ünal Arzu için ne yapabilirim değil. Arzu Arzu için ne yapabilir. Diğer türlü dışarısı sizi yönetir. Sen zaten mutluysan gelip burada bizi mutlu edersin. Sen mutlu değilsen biz de mutsuz edersin. Etmeye çalışırsın ya da. Aile için de böyle. Ülke için de böyle. Ya yani sen. Kendine faydalıysan, hepimize faydalı olur. Şimdi bakalım, kendine fayda etmiyorsan, hayata, topluma, insana, insanlığa da bir faydan yok. Evet. Çünkü önce her birimiz kendimize faydalı olacağız. Yani. Başlatalım mı? Başlamış mı? Ee, bak. Biz konuşmaya başlamışız bile. <gülüyor> Çünkü şöyle, öncelikle sevgili Giresun. Buradayız bak böyle <gülüyor> Belediye Tesisleri Kale evet, e, Hepimiz Giresun'a e hoş gelmişiz Siz hoş geldiniz, evet. hoş geldiniz. Çok, şükürler. Çok şükürler Şimdi e, Böyle Karadeniz Şehirlerini istiyorduk ki gezelim Orada dostlarla buluşalım Tabi bu e, Çeşitli olaylardan dolayı kapanmalar Vesaireler Gelememiştik. E baktık 6 Eylül'e kadar da bir vaktimiz var. Ee, en iyisi dedik bu vakti zamanı güzel buluşmalarla değerlendirelim. Bir taraftan sizin talepleriniz, hangi alanda şifalanmak istiyorsanız hani her birinizin ayağına getirdik. Ee, şöyle söyleyeyim, hani bizden böyle e, seans alabilmek için gerçekten belki binlerin üzerine kuyruk var. Onlar bize gelmişken biz diyorsun, biz şehir şehir bize ulaşamayanlara gidelim. Onların yanlarında ne istekleri, ne talepleri varsa birlikte çözelim. Ama insanlar da yani oturup bizi izleyenler de kendi evlerinde, kendileri ilgili bir konu varsa bunları iyileştirme yolu ve e, durumu görsünler ve fırsatı yakalasınlar. Şimdi öncelikle şöyle bir şey var ki her birimiz kendi hayatımızı iyileştirebilecek güce ve yeteneğe sahibiz. Aslında hiç kimseden bir şey almamıza da yok. Fakat insan denilen şey adı itibariyle unutan derim. Ona verilen değerleri, kıymetleri, halifeliği unutan. Bu sebeple hatırlayamadığı için kalbindeki bilgileri, levh, mahvuzu işte bazen dışarıdan birbirlerimizle paylaşımlarda bulunuyoruz. Yoksa hiç kimse herhangi bir bilgiyi aktardı diye sizden daha yüksek, daha üstündeyim. Herhangi bir kimse de sizden daha aşağıda değil. Her birimiz yaratılış, ...öz itibariyle birden geldik ve değerliyiz. Tabii ki bilenin bilmeyenin de ayrılığı var mı? Var. Bilgiyi kullanan ve kullanmayanın da ayrılığı var mı? Var. Ama bu öz olarak yine bizim birliğimiz. Bir önceliği öncelikle önemli. Onun için yani herhangi bir yerden birisi geldi, herhangi bir apoleti var, herhangi bilmem mevki sahibi evet... O selam veririz, saygı veririz ama hiçbir kişi, hiçbir canlı sizden daha yüksekte ve aşağıda dönüştür. Ama bir karınca da, bir kevi köpek de, bir papatya da. Varlığın birliği ilkesi var ki Allah bir olarak merkezde bütün yarattıkların için eşit mesafede biz deriz ki şunu az seviyor, bunu çok seviyor. Böyle bir şey yok. Siz nasıl ki bütün çocuklarınızı bir seviyorsanız her birimizde çok çok tahmin edeceğimizden daha çok seviliyoruzdur. Tabi bazen sevilmediğimizi, korunmadığımızı, kullanmadığımızı zannedebiliriz. Oysa ki o en zor, hani böyle bazen güçlüklerle karşılaştığınız zamanda bile Size bir sevgi ve şefkatle yaklaşım vardır. O hal, o durum, olumsuz gibi görünen durum bile sizin haydanızadır. Sizi korumak içindir. Ya olur mu? Çocuğumun başına bu geldi. Böyle bir rahatsızlık yaşadım. Ülkede bunlar oldu. Seller oldu. Kimler öldü? Her şey bir plan ve program dahilindedir. Allah'ın izni olmadan bir yaprak bile kımıldamaz. Tamam da o zaman niye çocuklar ölüyor? Niye bilmem nelerde şunlar meydana geliyor? Doğa niye böyle oluyor? İşte bunların her bir tanesi de bizim bazen anlayamadığımız kadar yüksek bir ilahi irade kanunlarının tecellisidir. Ve biz bu kanunları ne kadar biliyorsak, sistemi ne kadar iyi anlayabiliyorsak, bir bakarız ki, her şey ne kadar matematiksel ne kadar ahimli, ne kadar güzel bir şekilde uyumlu, işte bu uyumu görebilmek gördüğümüz anda gerçekten bir kabulle bir teslimiyete geçer. Bu teslimiyetin adı artık o andan itibaren şahitliktir. Bu şahitliğin bize sunduğu güzellikse selametli olmak, İslam olmaktır. Yani, selameye İslam'a geçiş aslında insanın kalbinin ferahı, selameti, huzuruyla olur. Bu sadece hani birilerinin böyle sadece söylemeye çalıştığı katı bir kural gibi değil. Gönlünüzün rahat etmesiyle bağı vardır. Sizin gönlünüzün rahat olacağı, huzurlu olacağı ne yapıyorsanız, ne davranıyorsanız sizi selamete götürür. Çünkü O'nun sizle bağı eğer kalbinizle ise, yüreğinizle ise yüreğinizi ettirmek, huzurda olmak, kalbinizin huzuru sizin için en önemli şeydir. Oysa ki insan o unutan olarak Allah'ın onu korumayacağını zannederek ne yapar? Dışarıda çabalar yapar. Korkuyla kendince önlemler alır kalbinin sesini değil de dışarısının bazen sesini dinler. İşte o dışarının sesini doğru zannedip korkuya, endişeye kapıldığı durumlarda da bir sürü hesaplar yaparak o hesaplar ona ödetildiğini görül ve seyreder. Kimisi de güvenir. Allah'a güvenir. Bakın. Bu çok suistimal edilmiş bir konudur. Allah'a güven demek her ne olursa olsun olan şeyin senin faydan için, senin gelişmen ve iyiliğin için olduğunun eminliğinin adı Allah'a güvenmek. Bak biz Allah'a güvendik sel oldu. Hayır. Sen kalbinle bilmene rağmen gittin evini sel olacak dere yatağına. Ver. Allah sana akıl verdi kullanma aklının fikrinin bilgisini güzelliklerini koy kalbinle de karar ver her birimiz onun için aklımızı kullanmak durumundayız her türlü durumda dışarıda bir sürü şeyler olabilir bir sürü laflar sözler tiyatrolar olabilir şuraya bakacaksın Önce bu seyrettiğim olaylar bana ne anlatıyor, ne diyor. Ve bu anlattığım olaylar içerisinde acaba benim faydam mı? Şimdi bir buçuk yıldır birçoğunuz belki evlerde kaldınız. Birçok şeyiniz kısıtlandı. Evet bir kısıtlamalar oldu ama bunun bile bana faydasınız. Bana faydası oldu, mükemmel hanımı oldu. Maşallah. Yemek dışarıda yiyoruz. Evde, Evde yiyordu. yemek yemek. Bak bak başla. Ev kadın alamadığı için işini kendim yapıyorum. Fayda oldu. Fayda oldu. Her birimize oldu. Ama yok. bu şu demek değil. El işi yapıyorum tabii yaşlansın. Maşallah. Allahıma. Ne kadar güzel. Yaş kaç? Şey, Bayanların yaşı. 67. yedi. Altmış Yaşı kırk yedi diyorsun. Ama beni öyle <gülüyor> demiyorum. <gülüyor> evet, tamam. Korkudan makyaj da yapıyorum. Gerçekten. Evde yemeklerimi yapıyorum, hastalarımı yapıyorum, evimi kendim temizledim ve onlar bana az verdi. Mutlu oldum ve diye işte, O arada yine baktım bunalıma gireceğim. Harika. Zara'da bir milyar küsürlü firkayı ben evde doluyorum. Süper. Evet. Şimdi, Bakayım. her olumsuz gibi görünen konunun bile faydası var, tadı var, lezzeti var ve evet. bilgisi. Onun için zihniniz şöyle yapar. Bu iyi bu kötü. Hayır. Her türlü durumun içerisinde bizim faydalanabileceğimiz haller ve durumlar var. Faydasızlar var. Evet. Faydasız bilimden. Faydasız arkadaşlıklardan. Faydasız ilişkilerden, yer ve zamandan Allah bizi korusun. Amin. Faydalı ilme yönetsin. Peki faydalı ilim ne? Faydalı ilim. ...bana beni anlatan, beni gösteren, beni yaratıcımla bağ kurmaya götüren ilim faydalıdır. Şimdi eğer bir şey benim işimi kolaylaştırıyor, benim onu anlamama yardımcı oluyorsa bu benim için faydalıdır. Şimdi mesela bir sürü Batı'nın bize armağan ettiği güzel çalışmalar var. Bakın telefonla bir sürü şeyler yapıyoruz. İletişim kuruyoruz. Faydalanabiliriz. Ama şimdi sürekli böyle konuşmak bize fayda vermeyebilir. Her faydalı gibi görünen şeyin içinde de faydasızı ayırt edebilmek önemli. Öyleyse her birimiz her türlü durum için öncelikle aklımızı kullanmak durumundayız. Bize ne sunuluyorsa, kim sunuyorsa isterse en üst merci diyeceğiz bu ne diyor? Ya olur mu? Bütün dünya senin dışında herkes burada böyle diyor. Bir sorayım ona. Ya olur mu? Kadın sorma. Bütün dünya bak böyle yapıyor. Sen kimsin ki? Ben önce buna soracağım. Ne diyoruz? Allah bilir diyor. İşte Allah'ın bileceği yer burada kalbinle bileceğin yer. Buradan başlıyor. Şimdi akla, akılla, onun için kalp aynı kökten gelir. Zeka biraz daha şeytaniye çok kolay kaçabilir, hesap kitap yapar. Onun için akıllı olan insanlar kendine ve etrafına faydalı olan insanlardır. Ama zeki insanlar illa her zaman kendine faydalı olmayabilir. Bir insan dahi derecesinde zeki olsa bile kendine zarar verebilir, zararlı şeyler üretebilir o zekasını. Ama akıllı bir insan sadece fayda üretir. Bakın burası çok önemli bir nokta. Çünkü akıl ne dedik? Kalpten beslenir, kalple birlikte davranır Tabi zekanın bir sürü türleri var. Pratik zekayla çıpçak iş yapanlar, değil mi? Hani duygusal zekasıyla iş yapanlar, işte matematiksel zekasıyla iş yapanlar. Neden dolayı peki işte bu matematiksel zeka bazen iş yapmaya biliyorum. mantık çok önemli olmasına rağmen kişi akıl etmediğinde temele koyduğu bilgi yanlış olabiliyor. Oysa ki akıl dediğimiz şey küresel olarak anlar, onun temeli küredir. Mantığın temeli ise bir çizginin başıdır. O baş olarak aldığı nokta onun için doğrudur. O doğruya göre bir hükmeder. işte bütün istatistik dediğiniz şeylerde buna dayanır. Ama akıl öyle değildir. Onun için akletmek bu dünyada bizim için en önemli, en kıymetli şeylerden bir tanesidir. Onun için Kur'an'da en çok zikredilen kelimelerden bir tanesidir. Bütün dinlerde, kıl insana verilmiş en önemli hediyelerdendir ve bizi diğer hayvanlardan dünya üzerinde yaşayan diğer hayvanlardan ayıdan önemli bir unsurdur. Bu onlarda yoktur anlamında değil ama onlar bunu kullanma konusunda bizden daha geri bir tekanıydır. Fakat insanın işte o zekası da bazen akılla aklı hizmetinde olmadığında çıkarlarının şahsi dar görüşlü çıkarlarının Hesabını yaptığında bu sefer önce kendine, ondan sonra etrafına, çevresine, ailesine, ülkesine ve dünyaya faydalı bilir. Türkiye'nin şu andaki durumları. Evet. Zeka hocam, yani evet. zeka ve aklı o zaman nasıl ayırt etmeniz lazım? Yani e, günün hayatı devam ederken bunun ayrımını nasıl yapmalıyız? Çok güzel bir soru. Akılla zekanın ayrımını nasıl yapmalıyız? Yaptığın eylem, vardığın sonuç kalbini rahatlatıcı ve huzur verici bir kararla sonuçlanıyorsa akılla sadece zihnini ve durumu dışarıyı değerlendirerek sana mantıksal bir adım attıracak bir yönlendirme ve sunum varsa zeka ile davranıyorsun. Onun için dedik mantık çok önemli. Evet. Dışarının durumlarını gözlemek çok önemli. Evet. Onun için zeka çok önemli. Evet. Ama bunlar aklının hizmetinde olmalı konuşan. onun için buradaki unsur temel unsur eğer benim kalbim ve aklım ortak çalışan bir sistemse ben ne zamanki kalbimin huzurunu ve rahatını sağlayacak bir eylem yapıyorsam akılla yapıyorum bu arada onun, vicdan bir zaman giriyor araya şöyle her birimiz aslında kendi gelişmişliğimiz, tekamülümüz ölçüsünde bir vicdan sahibizdir. Şimdi hiçbirinizin vicdan seviyesi birbiriyle aynı değil. Yani biriniz diyelim ki bir çocuk düştü koşa koşa ona yardım edersiniz. Biriniz ahlayarak vahlayarak yardım edersiniz. Biriniz sadece orada olur, gereken yardımı yaparsınız. Biriniz onun annesi babası onu bıraktı suçlayarak yardım edersiniz. Kimisi belki çocuğu suçlayıp kızarak yardım eder. Ama biriniz de o anda bulunur, orada olur ve yapması gerekenin o anda doğruluğunu kalbinde bilerek o çocuğa yardımcı olur. Başka biriniz bir gün bir dilenci ondan para ister, o dilenciye acıyarak cebindeki parayı çıkarırıyordur. Bir tanesi der ki ben buna şu anda para verirsem bu dilenmeye devam eder o zaman vermeyeyim diyebilir. Başka bir müziğinden seyiriz. Bir tanesi durumu değerlendirir. Bu samimi ve bu samimiyeti kalbimle görüyorum, veriyorum diyebilir. Bir tanesi o kişinin bu yaşadığı durumu bir düşkünlük olarak ...değerlendirip, Allah'a, sisteme, kanunlara isyan ederek bir vicdan seviyesiyle o kişiye yardım eder. Bir kişi o dilenci, horlar, aşağılar, kötü sözler söyler. Ve onun durumunu daha da zor ve kötü bir duruma sokmak üzere böyle bir vicdan seviyesiyle yardım eder. Öyleyse her birimizin aslında kalbinin katılıkları incelikleri ve açılıkları vardır. Her birimizin hayat içinde görüşleri, vicdanla ilgili manevi bağları, bağlantıları vardır. Öyleyse siz hiçbiriniz başka bir kişiyle aynı vicdan seviyesinde değilsinizdir. Çünkü birisi gitti verdi o parayı dilenciye. Ben dedi bak acıdım bu kişiye. Bu sefer o vicdan seviyesinin karşılığında şunu yaşar. Acıdığı için yargıladı. Yargıladığı için o kişinin buluştuğu hal ve durumun o kişi için iyi olduğunu görmezden gelir. Oysa ki her birimiz Allah'ın en sevgili kul olarak her birimiz o duruma ihtiyacı olduğu için o dilenmeyi seçti. O belki nefsinin Belki hayatını dilenerek tekamül ettirme yolunda. Biz o kişiyi ya da bedeninde herhangi bir organı olmayan ya da sakat olan bir kişiyi aşağılama hakkına sahip değiliz. Aşağılamak demek, acımak ve aciz görmek demek, herhangi bir kulu yargılamak demek. İşte o yargılama vicdanında olanın seviyesi farklı. Olanın en güzel ve mükemmel olduğunu farkındalığıyla kucaklayarak ama ihtiyacı görmek için orada olmak farklı. Mesela bize de bir sürü yardım talepleri geliyor. Kişi samimi olarak dilerse yardım edin diyorum. Kişi dileniyorsa benim vereceğimi zannederek benden istiyorsa vermeyin diyorum. Çünkü ben sadece bir aracı ol bir şeyin verilmesinde kendi yüksek hayrıma, kendi yüksek hayrım demek, bütün ayrı demek. Böyle bir aracılık yapabilirim. O için sadece yardım Allah'tan istenir. Tamam, evet. Yardım sadece Allah'tan istenir. Ama oradan istenirken kul ona aracı olur. Bakın. Şimdi sistemi gördük. Şimdi bu bilgi her birimizin vicdanında farklı farklı seviyeler oluşturdu. Çünkü her birinizin gelişmişlik seviyesi farklı. Her birimizin, dünyada her bir kişi diyelim ki Allah diyor, bir diyor ama hiçbirinizin dediği, hayal ettiği, bildiği Allah aynı değil. Hayır olur mu diyoruz, aynı kelimeyi kullandık. Hayır diyoruz, senin kafanın içinde yarattığın, oluşan, kalbini titreten Allah ile... Benim kalbimi titreten Allah aynı değil. Ama hepsinin toplamı bir. Hepimiz onun o olduğunu biliyoruz. İşte hepimizin seviyesi ayrı ayrı farklı farklı. Bu çeşitlilik, farklılık gibi görünen şey aslında bir zenginlik. Her birimizin her olaya farklı bakabilmesi, hepimizin zenginliği, güzelliği ve bu kadar çokluğun birliğinin mükemmelliği. edebilir miyim? Evet. Şimdi bütün batin kalp. Hep kalp. Ee, hani şimdi akıl diyorsunuz ya. Yani o kalp ve aklı nasıl bağlantıya geçeceğiz? Hani e, kalp akıl bilir ve hani akıl genelde kalbi bilmez deniliyor ya. Yani mesela kalbini, duyduğum sesin kalbimin olduğunu ya da e, birazcık nefsaniyetten mi yapıyorum? ya yani bunlar nasıl yapılır? Şimdi şöyle beyinle ilgili videolarımızı izledin. Beynin çalışma sistemleri. Şimdi beden dediğimiz aracımız mükemmel bir mekanizm olarak bizim gelişimimiz için gerçekten tasarlanmış, çok iyi bir aygıt. Şimdi varlığınız bedenle temas edip bu bedeni kullanmaya başladığı anda bir sürü enstrümanlar ortaya çıkıyor. Bu enstrümanlardan bir tanesi duygularınız. Bir tanesi düşünceleriniz. Şimdi, düşünceleriniz Neronlar, yani beyin sinirleriniz, bütün vücudunuzdaki sinirleriniz aracısında çok hızlı elektrik titreşimleri taşıyın. Ve bu elektrik titreşimleri ne kadar çok bağ oluşturabiliyorsa o kadar çok düşünebilir, düşünce ağları oluşturabilir ve ee, bağ kurabiliyorsunuz. Şimdi diyelim ki biz burada birbirimizden haberdarız, bağlar kuruyoruz duygularımız, düşüncelerimiz, gözlerimiz bir sürü şeylerle birbirimize bağ kuruyoruz. Şimdi birisini düşün bahçenin dışı, birisini düşün bütün Giresun, birisini düşün bütün Karadeniz gittikçe artıyor. Yani Anadolu'nun eski şeyle şumulleniyor. Bir sürü yerlere gücümüzü arttırıyoruz. Şimdi bir şekilde düşüncelerimizin gelişmesi, gelişmiş bir düşünce yapımız konumlu. Diğer taraftan bu elektrik sistemlerinin bir bar kod gibi bu sinir hücrelerimizin içerisinde kodlanması ve anı hallerinin, anı duygularının oluşturulması önemli. Şimdi her birinizin geçmişten bu zamana kadar yaşadığı bir sürü bar kodlarınız var. Bir olay yaşadın, aa diyorsun bak çocuklukta bunu yaşadım. Sen bunu nereden biliyorsun? İşte onlar senin sinirlerin üzerinde kayıtlı bar kodlar ve bu senin, bu dünyada olduğunu bugüne kadar yaşadıklarınla bağ kurmanı sağlıyor. Bu senin geçmişin, geçmişten getirdikleri. Bu yok, sen duyarsızlaşıyorsun. Onun bak duygular ne kadar önemli. Fakat bir bakıyorsun ki kimilerini geçmişte yaşadığı bu bar potlar, duygular yönetmeye başlıyor. Geçmişte böyle oldu. Bu çok sıcaklığı yine elim yanar. Bu sefer bir daha buna dokunmuyor. Çünkü geçmişte yandı. Ya belki yavaş yavaş üfleyerek, serinleterek ya da bu serin, bu soğuk. İşte bu bu sefer kişilerin bildiklerinin onları yönetir hale getirmesine sebep oluyor. Bir bakıyorsun ki kişilerin birçoğu bugün yeniye yeniden bakarak değil, geçmiş barkodlarıyla yönetilir hale geliyor. Bu aslında bir putperestlikti. Özellikle yaşlar ilerledikçe geçmişte yaşanan haller ve duygular kişinin önüne geçiyor ve kişiyi yönetmeye başlıyor. Şimdi tabii ki ne yapıyor bu sefer? Duygularımız ve düşüncelerimiz bize hizmet eden müthiş elektriksel sistemler olarak bize fayda vermeye çalışıyor. Ama düşünceler de kalıplaşabiliyor. İnanç kalıplarını oluşturup Bizi putperest yapabiliyor. Diyelim ki bir şeye inanıyoruz ve o inandığımızın dışında olmaz zannediyoruz. Bu sefer bu inanç kalıpları da yolları tıkıyor. Oysa ki hayat her an yenilenen, değişen ve dönüşen mükemmel bir akış. Dünkü sen yok arzu. Bugün yeni bir arzu var. Ya olur mu? Dün bilmem hayır. Sen dün yattın, yenilendin. Bir sürü organizmalar, bir sürü sistemler milyarlarca hücre öldü ve bir sürü yeni hücre doğdu. Ama sen geçmişte, dünde kalmak istiyorsan sistem diyor ki eyvallah sen ölü olarak yaşayabilirsin. Sen istiyorsan geçmişi, ölüyü severek ölü sevgilisi yapabilirsin. Ama istersen yeniye, yeniden, yepyeni bir arzu olarak başlayabilirsin. İşte burada o elektrik sistemlerimiz, duygu ve düşüncelerimizdeki katılaşmalar zaman içinde bizim hayattan yeni şeyler alamamamıza ya da trafik sıkışıklıklarına, düşünce bozukluklarına, küsmemize. küsmelere, duygu bozukluklarına sebep oluyor ki bu sefer diyor ki ah, depresyonlar oldu, üzüntüler oldu, hmm, sıkıntılar hmm. oldu, başladı diyor kalbim sıkışmaya. Evet. Çünkü dışarıyı, geçmişi, eskiyi ve kalıpları dinleyen ve duyanlar zaman içerisinde kalplerini duyması hale geliyor. Oysa ki her birinizin kalbi her an konuşuyor. Bazen diyorlar ben kalbimin sesini nasıl duyabilirim duyamıyorum. Hangimiz herhangi bir durumun kalbimizi sıkıştırıp sıkıştırmadığını bilmiyoruz. Hanginiz hangi eyleminizin kalbinizi ferahlatıp ferahlatmadığını bilmiyorsunuz. Hanginiz kalbinizdeki huzurun bilgisine sahip değilsiniz. Dünyadaki her insan kalbinin huzurlu olup olmadığının bilgisini her an sahiptir. Peki ne oluyor da bunu hatırlamıyor? İnsan burada Riya yapıyor kendini. Allah bana bunu vermedi diyor. Ben kalbimin iyi olup olmadığını hissetmiyorum. Hayır. Sen sadece zihnini dinliyorsun. Sen sadece dışarıyı dinliyorsun. İçerinin sesini kıstın. Orada arada akıl mı dinliyor devriye? Şimdi işte bu sesler kısıldıkça artık bütün iş zekaya, mantığa devrediliyor. Mantık ve zeka da bizim enstrümanımız ve çok önemli. İyi bağlar kurabilmek için her birinizin mantığınızı iyi kullanma ihtiyacı var. Ama mantık da zeka da akla hizmet edecek. Aklın kalbine hizmet edecek. Yani sen eğer akıllıysan ne yapıyorsun o zaman? Kalbinin huzuru için çalışıyorsun. Sen kalbinin huzur için çalışıyorsan, huzurluysan, bu sefer bulunduğun ailenin, işin içinde de o huzur için çalışıyorsun. Onun için şöyle bir bilgi hatırlatıyoruz. Olanın güzelliğini gören ve kabul eden huzurlu olur. Huzurlu olan huzurunda olur. Eğer sen huzurunda değilsen Allah'ın, işte o zaman şeytan huzurunda olursun. Bak ne kadar basit her şey. Ama bunu tabi ki kimileri zorlaştırmaya çalışabilir. Yani işin içine gidip ağacın dallarına dalıp kaybolabilirsin. Ama o kadar basit. Arzunun arzusu her zaman kalbinin huzur olmalı. Çünkü huzur dediğin şey senin cennetin. Anlatıyoruz dördüncü çakra. Onun için her yerde yeşil. Yeşil renk kabul rengi. Bak ne kadar güzel siz yeşil bir ortamda yaşıyorsunuz. Allah'ım. Bu sizi. Bizim bu kalbimizi, kalbimizi bu kadar Şöyle, kalbinizi siz kırdırıyorsunuz ve o görevlileri siz davet ediyorsunuz hayatına. Şey var dedi. Bu tarafı ki bile bile sana bunu yaptı. Ne güzel dolu duruyor. Kırıldın, beni kıranın. Ne işin yolunda gidiyor efendim? Demek ki ben kırılmayı Şöyle. İç öyle Bir gün. Evet. İ i̇ç uzun. Şimdi bakın. Öncelikle kalbi kırılanlar, incinenler. Evet. Bilecek ki içeride alıngan taraflarınız var. tabii ki basılı. Şimdi emin olun o kalbini kırmaya o kişiye görevi sen veriyorsun. Şimdi ilk başta, ilk başta çok şey geliyor bu. Olur mu diyoruz yani çok da bu onun huyu. Neden onunla buluştun? Çünkü bir tamamlanma yasası var. İlahi irade kanunlarında her birimiz, her türlü durumda tam ihtiyacın olan kişiyle buluşuyorsun. Sen çok titisten dağınık birisi geliyor hayatım. Sen istemediğini o ağzının dibinde biter misin? Ne kadar güzel. <gülüyor> Tam da bu. Bunun özel bir yasası var. Çünkü sen kaçtığına odaklanıyorsun. Beni kıracak olandan kaçıyorsan kıracakları çağırıyorum. Ben incinmekten çok korkuyorsam incitecekler geliyor. Neden biliyor musun? Beni güçlendirip kuvvetlendirsin diye. Ama o fırsatı ister. Yani rahmet, yani rahmet ee tamamlayın. Yani tören, girerim, ben öğrenme Ayşe Ayşe'ye hem Ben hepinizin hesaba çekilirim. Evet. Demek ki o kişi dünyada hesaba çekilmiyorsa, başına bir şey gelmemekse, yani Allah'ın daha büyük bir makinesini dolayabiliriz. Şimdi orada e, şimdi siz şunu yapmak istiyorsunuz. Ben burada ilahi adaleti bir ceza verici olarak görmek istiyorum. Yani sizin içinizdeki cezalandırıcı devrede. Neden? Ama Allah benim o bir <gülüyor> yani. beni, de istemiyor, beni seviyor e onu yo, yo, bakın şöyle şimdi siz orada durumu yargıladınız mı? yani diyeyim ki dediniz? kalbiniz kırıldı ve kalbinizi kıran kişinin yanlış eksik hatta günah işlediğini söylediniz ve yargıladınız peki siz yargı mekanı mısınız o anda? hayır değil ama yargıladınız yargıladığınız için kendinizi yargılatmak ve yargılanmak durumuyla karşılaşıyorsunuz. Ya ben burada mağdurum zaten diyor kişi. Hani karşımdaki geldi, bana bunları bunları yaptı. Yapan suçlu, e ben de onu suçlarım hakkıyla diyorsunuz. Ne kadar basit, bakın bir, yani haklı mısınız? Şimdi yüzde doksan kişi diyecek ki tabii ya, İşte dün ne söylüyor adam beni dolandırdı diyor, adam iftira diyor, bilmem ne hast etti, diyor, ötekisi bilmem ne yaptı diyor. Şimdi tamam da diyoruz. Dünyada olan her şey eğer Allah'ın izniyle oluyorsa bir yaprak bile onun izni olmadan kımıldayamıyorsa size gelip o davranışı yapan o canınızı yakan ya da kalbinizi kıran inciten kişi onun izni olmadan hesapsız kitapsız bu işi yapabilir mi? Hayır. Şimdi burada mesela bir sürü demirler var, çiviler var. Diyeyim. Şimdi bakıyorsun paslanmış. Peki niyet demir paslanıyor da gümüş koyduk, daha az altın koyduk paslanmıyor. Niye tahta paslandı? Şimdi demek ki o demir çekiyor. Gelin diyor oksijenler. Bir oksidasyon yapalım, beni paslandırın. Benim ihtiyacım oksijenle pas ile tamamlanma fakat demir şimdi bunu diyor da biz demire bunu dediğimize bak çürüdün gittin eridin yok oldun en sonunda demir kardeş ya işte bana oksijenin yaptıklarını görüyor musunuz şimdi Allah'tan ben diyorum ki o oksijenden davacıyım o oksijen suçlu o cezalansın hayır ilahi yasa seni eğer sen demir tarafın varsa paslandırmak üzere buluşturdu ama senin bir tarafların çürüdü. Bir tarafların acıdı, bir tarafların kırıldı. Ama sen eğer o demirini altına çevirebilirsen, kalbini altın gibi yapabilirsen, göreceksin ki kırılmayacak ve incinmeyecek. Sen o anda olan şeyin Allah'tan olduğunu bilerek çok şükredeceksin. Bak bana bu kırılacak ve incinecek tarafımı gösteriyorsun. ...demek ki bu tarafta iyileşmesi gereken bir şeyim vardı. Eğer bu dünya hayatı, gerçek hayatın rüyası kadar kısaysa... ...bu kısacık bu rüyanın içerisinde hasta olan, kırılgan, ince, zaaf sahibi taraflarım iyileşiyor. Allah o razı olsun diye de teşekkür edeceğiz. Senin o suçu, o kırılmayı ya da incinmeyi isteyen kişi bir de yükünü taşıyor... Bir de sana yaptıklarından dolayı bunların günahını sırtlandı. Şimdi ne derler, <gülüyor> 40 yıl adam 40 yıl sonra ah demiyorum da, yani 40 yıl sonra ah almış ne çabuk geçti demiş. Böyle de bir şey hani 40 yıl. Ha. Günah diye bir şey var ya. Yani tabii. Hayır, bakın, şöyle, vicdan, Biz, şöyle bakın. Aynı düşünce. Şimdi bakın. Ben, biz. Bir kitap, alıyorum, bir kitap getirme alıyor. İnşallah. Hayır, arabadan getirme. Arabada Arabada yok. Ee, şöyle. Nerede satılıyor acaba? Bilmem <gülüyor> ki burada kitapçılarda falan tarşedim hiç bulamadım. İnternetten sipariş verebiliyorsunuz. İşte beceriyorum ki kızım. akşam değil. Bu bana kadar canım çıktı kızım deyince. İyi şimdi şey diyeceksin. Yani ya. hep mantıklı yaşadığımız ya, hayattaki değerleri anlamalıyız. Artık güzel küçük bir düşünme, değil mi? Evet. Her şeye pozitif bakabilmenin. Bak, aslında şöyle. Bakın. Güzel Her bak. şeye pozitif bakmak diye söyledim. Yok. Şu, yok. <gülüyor> doğru yaklaşmış oluyorsun. Yani şöyle çünkü ama şu anda Aziz'sinin dediği Türkiye'nin görünüşte 60'ı demiş ben 70 diyorum. Hayır. O kadar yaklaşırsan yaklaş. Hayır yani. Abi. O zaman e, kalbin çirkin oluyor. Sen ham ölü ben öyle düşünüyorum ya da e, nasıl desem kötü de olsa o kötü şeyi iyiye yorup kalbimi. Hayır yok. O, ben öyle düşünmüyorum. Şimdi tam da burası. Bakın tam da burası. Evet. Hı. Şimdi kötü de olsa Kötüyü iyiye yormak demek, kendine yalan söylemek demek. Bakın, Belki şimdi görüp, işte öyle ha. değil. Şimdi hmm. bakın, kötü zannettiğin şey aslında kötü değil. Bak bilgiyi değiştirdik. Hmm. Şimdi hanımefendi gözünü ne diyor? Yani ben diyor, bana yapılan davranış incitti, kırdı, bu bir hatalı kötü davranış diyor. Bize diyor ki bu kötü değil. Ama diyor bunun sonucunda ben olumsuz etkileniyorum, canım yanıyor, inciniyor. Ama daha güzel her çekilerdin. Şimdi tamam da sen zayıf yerini gördün ve bu zayıflığını güçlendiriyorsun. Kalbini açıyor gelen o olaylar, darbeler. Şimdi o zaman bunu kötü diyebilir miyiz? İşte zihin insana şu iyi bu kötü de. Oysa ki ne diyor mesela diyelim ki olan her şey hayırlıdır. Ha, o da, bakın, o da, bakın, evet, o olan o Her, her şey dediği bir hayır var. Yani, peki olan her şey hayırlıysa başına gelen her türlü durumun içerisindeki hayrı görmek Güzel. buradaki az olan bilgidir. Yani biz ayırıyorsak bu iyi bu kötü olmuş olandan bahsediyoruz. Hı hı. Hayır. Ne oldu? Olan onun izniyle, benim talebimle onun izniyle oldu. Öylesi iyi. Hayır. Bu hayırlı, hayra hizmet edebilir. Hayra hizmetmeyecek hiçbir şey kainatta olamıyor. Ne kadar değişti değil mi? Bu? Evet burayı biraz burayı anlayamadım. Ben beğendim Başka bir şey düşün. Bakın hayır, bu yok. da o. Kainatta ne oluyorsa evet. olan evet. her şey Sadece hayra hizmet edebilir ve onun izniyle Onun planıyla olur. Hatta onun planıyla oldu ve bitti. Tamam da işte bu tartışılır bir konu. Söyleyin, itirazı olan söyleyecek. Şimdi bir, pardon duyursan. Söyle. Bu, bu söylediğim şey de... neydi? Şimdi bakın. Ben çok kitap okuduğum için evet. özellikle kitabını siliyorum. Bakın, ben okuyayım. Siz anladınız mı söylediniz mi? ben çalışıyorum. Anlamadılar. Ben daha <gülüyor> kestirme <gülüyor> anımı. Evet, bakın. Neden birden şey olmuyor biliyor musunuz? Şimdi o kadar ince ki yapıyoruz. Şimdi bilgi bilgi gidelim. Şimdi kadere iman ediyorsunuz. Beceriliyorsunuz. Bir kader var. Ve kirli iradede bütün bunların hepsi oldu bitti. Doğru mu? İşte, i̇şte. Ben şimdi daha Vallahi kalbe gelmedim ama biraz Ben şimdi sadece edeyim. bilgi olarak söyledim. Yani bir külli irade var Yaratıcı. ve bu külli iradenin içinde her şey oldu ve bitti. Doğru mu? Burada hep mi? Evet oldu bitti. Oldu bitti. Yaşadık, bitti. Olan her şey planlı ve programlı, onun izniyle oldu. Doğru mu? Doğru. Şeytan dahil, melek dahil. Dünyada olan her şey bir olana hizmet eder mi? Yani bizim en olumsuz dediğimiz iblis bile kime hizmet için çalışıyor? Ona hizmet ediyor. Yani meleği de şeytanı da yani senin içindeki hayır ve şer zannettiğin her şeyde ona hizmet ediyor mu? Ediyor. ediyor. Peki öyleyse hiçbir şey o izin vermeden olamıyor. Bir adım atamıyorsan bu kainatın içerisindeki bütün her şeyin mükemmel olarak birbiriyle bir bağı, bağlantısı var ise, tesadüf zannettiğim hiçbir şey yok ve hatta imkansız ise. Yani bir yaprağın kımıldayabilmesi, oraya besinin gidebilmesi, topraktan besinin oraya akabilmesi, her şey Allah'ın yarattığı evet. mükemmel sistemin içerisinde planlı ve programlıysa ve hatta bu planlı programlı olan şey senin için olmakta o bir için çoktan oldu bittiyse. Şimdi bir daha düşünün bakalım. Hocam. Bu, bu burayı bir daha şey yapın ben ondan sonra geçelim. Söyleyin. Şimdi. şimdi ama şimdi kader güzel. Kader çok güzel. Fakat insanlar Aklıyla, kalbiyle, vicdanıyla, mantığıyla bazı kaderi değiştiremiyorlar. Evet. Ya bu Doğrudur. Bu arada işte, yok adam gelmedi öyle bir de Türkiye'ye gelmedi. <gülüyor> gelmedi kısım. En ben Gülcan'ı çok geçti, Yani her dediğimiz şerdi bir hayırlardır. Ben orada hemen şu, şu söylediğiniz gibi şunu söyleyeyim, bakın. Buyurun bizim değiştirebileceğimiz şeyler var. Hatta değiştiriyoruz zannettiğimiz tüm kadersel sistemler işte o cüzi irade denilen bizim sıralı kader ve zaman anlayışımız içinde var. İşte ona katılıyor. bak şimdi oldu. Bak, biz ne dedik? Külliden baktık. Külli de çoktan oldu bitti. Bütün planlar programlar yapıldı. Şimdi sizin Mantığınızın zaman anlayışıyla kainatın zamanı aynı değil. Mümkün değil. Evet biz burada evren... diyoruz ki bak ben bunu seçim, içerim, içmem. Bu benim zamanımda. Ama küresel zamanda ben bunu içtim. Ama evren bir takım şeyler, evren <gülüyor> kötü düşündünüz. Ben bunu şahsen yaşadığım için ben biraz çok bilmişlerim de. O evren kötü düşünceni geliyor gidiyor sana koltakıyor. Bak, bak. İyi düşündüğünüz teyhni mi derin o evden ne oluyor bir ay, iki ay, 15 gün, 24 saat bir saat sana gelin geliyor. Doğru. Doğru mu? Bu bir mekanizma, bu bir matematik. Neden? Evet, evet. Şimdi ne ekersen onu biçersin. Gibi. Yolladıkların. Evet, evet. Kendine evet. benzerleri de toplayarak geliyor. Sadece yolladığın gelmiyor. Bakın bu çok için, önemli. Hani bak, sadece Günal Bey'in dediklerine katılıyor. Teşekkür ederiz bak bir tane daha e, dost geldi şimdi şunu da kızım sen kaydettim <gülüyor> yok şimdi evet. yok şöyle. Anlatıyorum evet, da, şöyle benim anlayış tarzım tabii, çok şu evet. çok önemli itirazlar edeceğiz ki işin içindeki özü çıkartalım tabii canım tabii. yani ben de her şimdi zaman ben, şunu ben, yaparım ben ona Değil Değil ki daha iyi bir nokta vardı sizlerde böyle de ama çok şükür o kadar mükemmel bir matematik var ki Evet, dünyanın bütün ilimleri gelsin, matematik şaşmıyor. Evet, yapabileceksin. Tarzı ses kaydı yapın. Yok, ben yapamıyorum balla. Şey, Instagram. Ben sonra yapacağım ya hayatım. Evet, yapacağım. hayatım. Evet. Ha, şimdi ha, sizin ha. bir sorunuz vardı. Evet. Hocam şimdi. E, Bundan sonra. Yok, kızıma mı eminlik yapacaksın? Evet. ve kalp eminliği diyoruz ya. E, ama başımıza bir şey geldiğinde, e, mesela hastalık ve ...asılımla ilgili böyle teslim olamayıp... ...orada sıkışıyoruz... Ee, ...ve belki o olumsuz düşünceden... ...o hastalık büyüyor. Yani... E, bu ...teslimiyet, kalp eminliğinin nasıl <gülüyor> farkı... ...ne <gülüyor> şöyle, yapmamız lazım? Şöyle. Aa, çok güzel bakın, şey. bakın... Bak ...şimdi... Şey işte. ...ilk ayet ne? Oku. Oku. Ne okuyacağız? Kendimizi Kendimizi, hayatı, olayları... ...olayların içindeki harfleri... matematik okuyacağız. Şimdi biz kaderin kodu kitabında yazıyoruz. Şimdi bir rahatsızlık veya bir hastalık geldi örnek ver bana hemen üzerine canlı canlı gidelim. Diyelim ki tümör oluştu. Nerede oldu diyelim ki. Yani bir yakınından sonra canlı örnek gidelim. Annem mesela meme. meme kanseri. Hemen Samsun'da mesela yaptık. Benzer bir örnek yaptık. Hanımefendi. Biz onu koyduk mı bilmiyorum. Ee, internete yarısını koyduk da onu da koyacağız herhalde. Şöyle. Dedik ki her şeyin içinde mükemmel bir matematik var. Şimdi bedeninizin bir kadın olarak, bir dişi şey olarak, diyelim ki sol sağ mı sol memesinde, sağ memesinde ol. Şimdi hemen basit bir ayrım yapıyoruz. Bir kadın bedeninin sağında memesinde ve bir tümör var ki Erkeği, eril tarafını, oğlunu ya da kocasını içeride besleyemedin düşünüyor. Senin erkek kardeşin var mı? Ha. Var. Özellikle eril ve ruhsal tarafını besleyemediği için kendini annenin uzun zaman eksik hissetmiş. Şimdi annem böyle düşündüğüne göre sana da buradan bir miras vardır. Onda sen şimdi bak. Yani bu duygu mirası vardır. Yani kendini mesela ruhsal ve manevi konularda bazen eksik hissetmiş olabilirsin. Oldu mu böyle? Genelde yani maddi, maddi planında genelde ruhsal bir tatlı bir kimsizlik oluyor. Oluyor. İşte annende de bu varmış. Annen bak oğlunu, kocasını ve manevi tarafını yeteri kadar besleyemediği için orada o enerji kanalı tıkanıyor. Bu sağ tarafta olduğu için evet bir şey diyecek. O da madde ve kadın diyecek. Her şey bir matematik. Şimdi annene o çağırdığı rahatsızlık, şimdi çağırdığı derken burasının iyileştirilebilmesi için yani kendini eksik, yetersiz hissettiği alana daha fazla akarak, manevi halleri iyileştirerek kendi ruhsal tarafına akışla, oğluna, kocasına akışla, yani bir ihtimalle ne yapmış demek ki kocasından şikayet etmiş, oğlundan şikayet etmiş, erkekten şikayet etmiş, bir taraftan da içeriden onları besleyememeye şikayet etmiş. Burada babanın fikri de var mı? Şimdi tabi bak, o baba, Kendine... oğul, o, o, o erkek erik evet. tarafı besleyememiş. Yani babama yeteri kadar akamadım, bakamadım. Babama yeteri kadar kız çocukluğu yapamadım. Kocama yeteri kadar kadınlık yapamadım. Yani bunlardan bir tanesini de görüyor, diğerlerini az görüyor. Şimdi diyelim ki bu rahatsızlık kişiye geldi. Şimdi onu ruhsal olarak iyileştirmek için fiziğinde bir rahatsızlık oluştu. Aslında onun derdi, dermanı. Şimdi kişi diyelim ki isyan etsin abla. Allah'ım beni niye hasta ettin, niye bilmem ne. Ya sana şifa diye geldi bu. Senin tamamlayıcın, iyileştiricin bu. İşte okumadığında insan cahil bıraktığında kendini ne yapıyor? Bu sefer olanı göremiyor. Göremediği için de... Bu hayat hediyesini veren yaratıcısına karşı isyan ediyor, kızıyor, öfkeleniyor. Onun için ne yapacağız? Okuyacağız. Hayat okuyacağız, kendimizi okuyacağız. Fayda için hayatın matematiğini bileceğiz.